Bugün kova burcundaki güneşle koç burcundaki jüpiter arasında etkinleşecek uyumlu açı kişisel özgüvenimiz ve cesaretimiz artırırken iş ve özel yaşamımızda da bazı fırsatlarla karşılaşabiliriz çevremizdeki erkek figürlerden de daha fazla destek görmemiz mümkün akşam saatlerinde ay oğlak burcundaki Plütonla yaptığı uyumlu açının ardından saat 19 11'de boşluğa girecek maddi manevi güç ve güven ihtiyacımız artabilir ay boşluktayken günlük işleri ara verip dinlenebilir. iç dünyamıza yönelebiliriz. Tefekkür ettiğimizde bilinçaltımızda tuttuğumuz duygusal ve zihinsel kalıpların keşfi mümkün olabilir. Ay akşam 21.47'den itibaren Koç burcunda ilerlemeye başlayacak. Gece saatlerinden itibaren ruh halimizde daha meraklı ve sabırsız olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.